ile travmatik büyüme diye, travma sonrası büyüme diye kanser hastalarının kanserlerini atlattıklarından sonra kendilerini gelişmiş, daha büyümüş, daha olgunlaşmış hissettiklerini söylemekte de yarar var. Çünkü böylesi bir hastalığı geçirmiş olmak, hayatına yeni bir anlam katmak, yeni bir pencere açmak, kendisini daha dayanıklı, daha güçlü hissetmek, o ana kadar kafasına takılan bazı ufak tefek şeyleri, Artık takmamak, kimin hayatında olup kimin olmayacağına karar vermek, önceliklerini belirlemek anlamında bazen bir yol gösterici olmakta ve travma sonrası büyüme isimli kavramın böylece gelişmesini de görmekte